Teknofest'te STM'deyiz şu anda. Genel müdürü Özgür Bey'le beraberiz. Özgür Bey her sene tabii klasik sizin bu drone yarışları. Gençler yarışıyorlar. Nasıl bu yılki yarışmalar? Gelecek vadeden adaylar var mı? Var olmaz olur mu? Valla gençlerin hızlarına yetişemiyoruz biz. Teknofest biliyorsunuz zaten inanılmaz dinamik bir ortam. Ama özellikle bizim drone şampiyonlarının heyecanı çok çok daha farklı. Biz hani bazen takip etmeye çalışıyoruz. Canlı gözle zaten hani çok bir şey anlamıyorsunuz o kadar hızlı sürüyorlar ki. Ama bir taraftan hani sanal gözlükle bile baktığınızda gerçekten inanılmaz başarılar. Var potansiyel adaylar var. Ülkemizden de bizi Dünya drone Şampiyonası'nda temsil eden adaylarımız da giderek güçleniyorlar inşallah. Hedefimiz şu ana kadar çıkartamadık ama Dünya Şampiyonluğunu da eninde sonunda Türkiye'den çıkartacağız. Siz beğendiyseniz o zaman ben diyorum ki bunlar ileride SETM projelerine de olumlu anlamda etki edecek mi diyelim? Yo elbette bizim de drone pilotlarına ihtiyacımız var biliyorsunuz hatta sonunda mesela başkanımız İsmail Bey az önce buradaydı. Şampiyonlar ilk üç çekilenleri küçük bir plaket verdi. Yabancılara bile STM'de çalışmayı çalışmaya düşünür müsünüz pilotluk anlamında gibi bir öyle esprisi de oldu. E gerçekten ben mesela gençlerle sürekli konuşuyoruz biz iletişim halindeyiz ama drone pilotluğu geleceğimiz sektörlerden bir tanesi olacak diye hepimiz üç aşağı beş yukarı tahmin ediyoruz sanırım. Konuyu dronlardan biraz deniz sistemlerine getirelim. Biraz fazla bu aralar çok hareketli ortam galiba. Son gelişmeler neler? Biz sizden dinleyelim mi? Deniz sistemleriyle, istif sınıfı var, yeni ihaleler, bazı ihracat konusundan çok önemli haberler geliyor. Sizden bir son durum değerlendirmesi alalım. Elbette biliyorsunuz TCG Anadolu'muzu çok yakın zamanda teslim ettik. Ülkemiz için gerçekten gurur duyacak bir proje. Ama bir tarafta onun teslim töreninde de 6, 7, 8. iyi sınıfı fırkı için saç kesme töreni de yaptık. Orada proje gerçekten çok kritik. Çok iddialıyız. STM, TAİS grubu olarak, SEFİNE, SEDEF, ADİK tersanesi hep beraber geliştiriyor olacağız inşallah bu gemilerimizi 36 ay gibi bir sürede, 3 tersanede paralel bir şekilde. Aslında fırkaten yapabilmek çok kolay değil ama inşallah bunu gerçekleştireceğiz. İhracat konusunda da dediğiniz gibi sürekli bir dinamizm var. Takip ettiğimiz birçok ülkeler var. İnşallah çok yakın zamanda güzel haberler hep beraber duyacağız diye ümit ediyoruz. Denizaltı sistemlerinde hazır denizciliğin sayfasını açmışken size soralım. Denizaltı modernizasyon faaliyetleri preveze sınıfı ülkemizde devam ediyor. Reis sınıfımızdaki üretim takvimi çok güzel bir şekilde ilerliyor, başarılı bir şekilde. Pakistan'da Augusto 3. gemiyi yapıyoruz artık. Onun modernizasyon faaliyetleri çok yoğun bir şekilde gidiyor ama özellikle modernizasyon faaliyeti konusu olmak üzere birçok farklı ülkeden hani bize talep gelmeye başladı açıkçası. Görüştüğümüz ülkeler var. Pakistan modeli o anlamda çok ciddi bir referans. Ama bir taraftan da STM 500'miz var biliyorsunuz. Onunla ilgili de çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Mukavemi Tekne test üretimine başlamıştık. Orada adım adım ilerliyoruz. Ne aşamadasınız o? Ee, şöyle test üretimlerimiz devam ediyor. Artık hani blokları biraz ortaya çıkarmaya başladık. Bir taraftan detay tasarım, hani yaptıkça eklenecek vesaire şeyler de oluyor. Onlar da çok yoğun bir şekilde gidiyor. STM 500'ü bir an önce ete kemiğe büründürmek istiyoruz biz de. Benim tahminim herhalde böyle bir yakında bir haber yapar mıyız onlarla ilgili? İnşallah, inşallah öyle söyleyeyim. Çok net bir şey şu aşamada söyleyemem ama hani ciddi ilerlemeler var. İnşallah haber olabilecek bir şey, organizasyon olabilir veya duyurular olabilir yapacağız inşallah. Özgür Bey çok teşekkürler. Teknofest'te çok yoğun bir koşturma içerisinde vakit ayırdınız. Sizlerden güzel haberler bekliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Ya Teknofest çok yorucu gerçekten. Hani çok kalabalık, çok fazla ilgi var ama ben hep söylüyorum buradaki gençlerin enerjileri bir şekilde bize de yansıyor. Hani akşama kadar çok yoğun tempoda olsak da yorulmadan etmeden koşturmaya devam ediyoruz. Onların gözüne biraz ışık yaratabildiysek, biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Çok sağ olun Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler.